Bizden istenen şey bu sayıyı kelimelerle yazmamız. Bunu sesli olarak söyleyemeyeceğim çünkü söylersem cevabı vermiş olurum. Okunuşunu bulmamızı istedikleri sayı ise 6, 3, nokta, 1 ve 5'ten oluşmakta. Ondalığın sol tarafındaki sayı aslında gayet açık. Durun ilk bu sayıyı renklerle yazayım. Yani 6 ve 3'e sahibiz. Sonra bir ondalık işaretimiz ve ardından da 1 ve 5'imiz var. Bu soruyu cevaplamanın genel bir yolu var ama buna ek olarak başka bir ifade şekli daha göstereceğim. Soldaki sayıyı nasıl kelimelere dökeceğimizi biliyoruz. Gayet açık. Bu sayı 63. Bunu yazayım. 60 3 Ondalık işareti için de basitçe nokta yazacağız. Şimdi buradan sonra iki farklı ifade şekli kullanabiliriz. İlk olarak bunu nokta 15 olarak okuyabiliriz. Ancak matematikte resmi okunuş bu değildir. Asıl okunuşu için baştan başlayarak gideceğim. Şu kısmı kopyalayıp yapıştıralım. Bu sayı 63 tam ondalık işaretine geldiğimizde tam deriz, yüzde 15 olarak ifade edilir. Bir daha söylüyorum, bu sayı 63 tam, ondalık işaretine geldiğimizde tam deriz, yüzde 15 olarak ifade edilir. Şimdi bakalım, bu ifade şeklinin biraz kafa karıştırıcı olduğunun farkındayım. Birçok kişi bunun mantığını kavramakta zorlanabilir. Nokta 15 dediğimizde anlaması kolay ama yüzde işin içine girince kafa karıştırıyor. O yüzden size neden bu şekilde ifade edildiğini olabildiğince açık bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Sayımıza bakalım. Ondalık işaretinden sonra onda birler ve yüzde birler basamaklarımız dolu. Ondalık işaretten sonra nasıl okuyacağımızda noktadan sonra kaç tane basamak bulunduğu belirler. Eğer noktadan sonra bir basamağımız olsaydı onda diye başlayıp gördüğümüz sayıyı söyleyecektik. İki basamağımız olduğunda sorumuzdaki gibi yüzde deyip sayıyı söyleriz. Üç basamak olsaydı binde diye başlayıp noktadan sonra gördüğümüz sayıyı söyleyecektik. O zaman bunu şu şekilde yazabilirim. 63 tam yüzde 15. İşte böyle. Şimdi neden yüzde 15 dediğimizi anlamanız için noktadan sonrasını kesir şeklinde yazacağım. Onlar basamağını 1 bölü 10 olarak ve yüzler basamağında 5 bölü 100 olarak ifade ederiz. Şimdi bu iki sayıyı toplayalım. Toplamak için önce paydayı eşitlememiz gerek. Bu yüzden ortak bir kat arıyorum. 100 ikisinin de ortak katı. O yüzden 100'e eşitliyorum. 1 bölü 10'u 10 ile genişletmemiz gerek. Bu işlemi yaparsak da, 10 bölü 100 artı 5 bölü 100 elde ederiz. Toplama işleminin sonucu ise, 15 bölü 100'dür. Yani 15. Eğer işaretten sonrasını nasıl okumanız gerektiğini çözemiyorsanız, her zaman bu yöntemi uygulayın. Yani basamakları kesir halinde yazıp toplayın. Burada 63 tam %15 dememin esas sebebi budur.